Herkese merhaba, Nizam Karataş Hatay'dan. Ee, dün eritmiş olduğumuz mumun kalıplara dökülmüş hali bu. Gördüğünüz gibi çerçevelere yerleştirdik. Arılara verme zamanı geldi. Şöyle gördüğünüz gibi çok iyi bir kalıp. Çok düzgün. Şöyle altıgen olması gerektiğini görüyorsunuz düz bir şekilde. Çok doğru, çok düzgün bir iş. Bunları artık arılara vereceğiz. Bakalım kabartma olayı nasıl gerçekleşecek, verimli olacak mı, arılar nasıl tepki verecek onu takip edeceğiz. Herkese merhaba Nizam Karataş Hatay'dan. Bugün 2 Mayıs 2022. E, eritmiş olduğumuz mumu kalıba kendimiz döküp kendimiz ürettik. Ve dün iki çerçeve olarak ham petek verdik arılara. Kontrol etmek amaçlı bakacağız bakalım kabartmış mı nasıl tepki vermiş arı. Onları bir kontrol edip hemen geri bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü. Dün öğlen civarı vermiştim, evet. kabartmış arka taraf daha başlamamış içe doğru olan kısım başlamış gördüğünüz gibi şöyle herhangi bir sıkıntı yok petek gözleri de doğru altıgen gördüğünüz gibi aşağıya doğru şu taraf daha başlamamış şu taraf evet işlemeye başlamış şu tarafta da öyle üst kaşığından başlamış aşağıya doğru iniyor. Bu ilk çerçevemiz hemen yerine bırakalım. Diğerine de bakacağız. Dediğimiz gibi iki çerçeve vermiştim. Onu da bir kontrol edelim. Hemen bırakalım. Yavaşlamış. Yavaş. Sakin olun. Evet. Bu da daha iyi bir durumda. Tüm çerçeveyi çekelim şöyle. Gördüğünüz gibi kabartmış. Çok iyi. Şu taraf yarısı kadar kabarmış. Baya iyi. Şu tarafa bakalım. Yine aynı şekilde kabarmış. Buraya nektar bile döşemiş. Şöyle göstermeye çalışalım. Şurada Arı nektar, nektar atmış. Şurada da var. Şöyle görünüz, Şurada nektar var. Şu taraf çok iyi kabarmış. Herhangi bir dezavantaj görünmüyor arı. Herhangi bir sıkıntı yaratmamış arı için. Yani yaptığımız e, mum eritme işlemi, kalıba dökme işlemi genel olarak verimli diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu yıl değişik bir yıl. Bakalım sonumuz nasıl olacak? Arı bal getirebilecek mi? Değişik bir yıl dediğim gibi havalar da çok değişken. İnşallah iyi bir sezon olur. Herkese iyi bayramlar.